Herkese selamlar, yepyeni bir videoya karşınızdayım. E, bugünkü videomuzun konusu araba alma ile ilgili. E, yakın zamanda ben de bir araba aldım. E, şimdi ayağım yerden kessin diye, e, şöyle orta hali, fazla e, yüksek bütçe ayırmadan e, sanırım bir birkaç gün önce aldım işte arabayı. İşte neydi? Mazda 2 Capello olması lazım. Şimdi a, a, Markasını ve doğruduz düzgün bilmiyorum çünkü. Araçlardan gerçekten anlamıyorum. Türkiye'de de arabam yoktu. Hani arabanın içinden falan hele hiç anlamam. Bu deneyimden sizlere bahsedeceğim. Bir de ben bu bu süreçteyken kendimi çekemesem de araba alan arkadaşın yaşamış olduğu o tecrübeyi çektim. Ara ara görüntüler koyacağım. İşte arabın içi, arabanın içine bakıyorlar falan, içine dışına bakıyorlar, diğer arabaları falan gösteriyor falan. Bu süreci sizden bu süreçten bahsedeceğim sizlere. Öncelikle süreç yani İngiltere'deki yaşam birazcık daha hani bizim için alışılabilir bir hale geldi. Özellikle eve geçmemiz, yerleşmemiz çok iyi oldu. Şimdi tabii ki bundan sonraki zaman diliminde bir araba ihtiyacımız var. Hani otobüsler yine var ama nedense bence Türkiye'deki gibi yaygın değil diye düşünüyorum. Bir de bu koronavirüs mevzusundan dolayı otobüse binmeyi de pek tercih etmiyoruz. Bundan dolayı da her zaman istediğimiz yere gidebilmemiz için bir arabaya ihtiyacımız oldu. Biz de işte ben elden aldım. Herhangi bir galeriden ya da internetten falan bulmadım. Burada çalışan bir arkadaş benim gibi Ankara Anlaşması ile gelen bir arkadaştan aldım. Onun da o da kendine başka bir araba alacak daha geniş olsun diye. Onun arabasını ben kendime aldım. Öncelikle küçük bir uyarı yapayım. Bu konuda uzman değilim. Sadece yaşadığım deneyimi anlatacağım. Ee, söylediklerimin bazılarının alternatifleri mutlaka vardır diye düşünüyorum. Atıyorum şu siteden e, alabilirsiniz, bakabilirsiniz dediğim şekilde. Buna benzer bir sürü web sitesi vardır diye düşünüyorum. Bu yere yaptıktan sonra genel olarak konuya gireyim. Öncelikle e, arabaların fiyatlarından bahsedeyim. E, İngiltere'ye yeni geliyorsanız bence e, çok pahalı bir araba almayın. Ben de ilk geldiğim zaman e, işte 2000 pound, 3000 pound belki biraz daha pahalı arabalara falan bakıyordum. E, hatta bir ara sanırım 2000 poundluk bir arabayı aldık alacak gibi olduk. Sonradan vazgeçtik. Daha tecrübeli olan arkadaşlarla görüştük. E, i̇lk etapta çok yüksek e, özellikle bir araba almanın mantıklı olmadığını söylediler. Çünkü şöyle yani ben kendim için söylüyorum benim şoförüm çok iyi değil. Türkiye'de de zaten iyi değil hep araç kiralıyordum, kiralama araçlarla idare ediyordum ki bence bir insanın iyi bir şoför olması için kendine ait bir arabasının olması gerektiğini düşünüyorum. Bundan dolayı böyle maksimum bir impant olacak şekilde bir araba almak lazım. Şimdi şöyle aldığın zaman birazcık da işte çarpsa sürtse falan hani çok koymuyor ama daha pahalı bir şey alsaydım birazcık daha zoruma giderdi açıkçası. Bir de trafiğe alışkın değiliz. Trafik tamamen soldan akıyor. Bazı kuralları, ışıklar falan birazcık daha farklı Buna uyum sağlamak gerçekten de ister istemez özellikle ilk bir hafta falan zor Bundan dolayı dediğim gibi çok yüksek özellikli bir araba almanızı tavsiye etmiyorum Benim aldığım araba 800 pound Ve aldığım arabanın da yani bence otomatik vites ideal bir araba olduğunu düşünüyorum Biraz eski ama hani en azından ayağımızı yerden kesiyor Şimdi aşamalardan bahsedeyim. Öncelikle bir arabayı buldunuz. Nereden bulacaksınız? Birkaç tane web sitesi var. Facebook ve Marketplace var. Burada Facebook Marketplace çok kullanılıyor. Marketplace'in avantajı şu olabilir. Arabadan gerçekten çok iyi anlıyorsanız, işte açıp motorunu falan bakıyorsanız, motoru yanık mı değil mi vesaire gibi özelliklerinden iyi bir şekilde anlıyorsanız, Facebook'tan sahibinden alabilirsiniz arabayı. E, kontrol ederek hani bazen atıyorum e, çok daha yüksek özellikle bir arabayı daha ucuza verebilme ihtimali olabiliyor ya da ototrader e, gibi web siteler var burada ototrader.com ya da koa.yuk olabilir e, onların linklerini falan açıklama kısmında yerleştireceğim bunları ekleyerek de e, bunlar üzerinden de derinlemesine bir araştırma yapabilirsiniz e, diyelim ki arabayı beğendiniz tamam bu iş oldu dediniz e, buradaki bendikten sonra Öncelikle arabayı almadan önce Go UK'den yine e, ilgili bir adres var Oradan arabanın muayenesine bakabiliyorsunuz ha, Yani e, sanırım Türkiye'de Ücret bunlara bakmak ama burada ücretsiz Arabanın e, yıllara göre Muayenesinin hepsini görebiliyorsun Geçmiş mi geçmemiş mi niye geçmemiş Hepsi açıklamalı bir şekilde yazıyor Kilometresi falan da yazıyor e, Öncelikle bunlara bakmanızı öneririm Sonra da arabayı almadan önce Yine ee, sigortanın ne kadar çıkacağına bir bakmanızı öneririm. Ee, Onun da linkini şey, açıklama kısmına yerleştiririm. Ee, klasik fiyat karşılaştırma sitesi giriyorsun, işte özelliklerini yazıyorsun, detaylı bir şekilde işte kaç yıllık ehliyetin var, ortalama ne kadar kilometre yaparsın arabayı, e, ne zamanlar kullanırsın, ee, işte hiç ceza yedim mi, emedim mi yani bir sürü soru soruyorlar. Bunların hepsini giriyorsun. Girdikten sonra sistem hesap yapıyor ve sana şey yapıyor, listeliyor. Bütün firmaların tekliflerini görüyor. Oradan işte artık gördüğünüz en ucuzunu seçip sigortanızı yapabilirsiniz. Sigorta ve yol vergisi olmadan arabayı kullanamazsınız. Bunu özellikle belirteyim. Bunlara arabayı almadan önce bakın diyorum. Çünkü şundan dolayı arabayı almadan önce bunlara bakmazsanız eğer arabayı aldıktan sonra sigortanız araçtan araca değişiyormuş. Yüksek gelebilir. Ya da yol verginiz falan. Bunlara da dikkat etmenizi öneririm. Arabayı beğendiniz diyelim. Burada Türkiye'dekinden birazcık daha farklı bir her arabanın bir bir kağıda oluyor. Logbook diyorlar bu mevzuya. Arabada sadece onu doldurarak bilgilerini girerek kağıdı teslim ettiğin anda araba tamamen sana geçiyor. Yani işte noter vesaire gibi şeylerle hiç uğraşmıyorsun. Hani arabayı devretmek sadece bir kağıdı imz imzalamak kadar kolay. Bunları da yaptıktan sonra işte yol vergisi var onlara bakabiliyorsunuz. Yani yine yol vergisinin öncesinden bakmanızı öneririm. Çünkü arabanın özelliğine göre yol vergisi düşük gelebiliyor ya da pahalı gelebiliyor. Bunları da hatırlatırım. Yol vergisi de yani geçen görüştüğümde böyle Audi'si olan bir abiyle görüştüm sıfır almış. Yol vergisi 10 ama 10 pound ama şöyle söyleyeyim. Bazı şeylerde de e, arabanın eskiliğine göre artık sanırım doğaya verdiği zararla alakalı olabilir diye tahmin ediyorum. E, 200'e kadar çıkabiliyor. Şimdi şöyle bir koronavirüsten dolayı bazı işlemler çok yavaş ilerliyor ya da hiç ilerlemiyor. İşte bir yere başvuruyorsun bir kağıt gelecek gelmiyor şeklinde. E, araba alıp satımında da bazen e, arabayı aldım ben bu arabayı aldım diye bildiriyorsun. O da sana işte şey yapıyor kağıt gönderiyor hani tamam bu araba senin gibilerinden. Ee, bu işlemler birazcık burada yavaş işliyor şu koronavirüsten dolayı ee, bazen bu işte kağıdın olmadığı arabalar olabiliyor bu gibi durumlarda da sözleşme yapmanızı öneriyorum şimdi araba almak e, burada kolay araba ucuz ama sigorta pahalı benim aracın ücreti 800 pound ama e, insurance yani sigortasının ise e, ücreti 1208 pound falan eşimi de eklettim ondan da birazcık daha e, pahalı çıkmış olabilir e, bunu işte ehliyetinin kaç yıllık olduğundan tutun birçok e, kriter göz önüne alınarak hesaplanıyor bunu da belirtmekte fayda var e, bununla alakalı e, güzel bir şekilde hani listeleme yaparım açıklama kısmına koyarım araçla ilgili şöyle söyleyeyim e, dolandırıcılık mevzuları çok fazla oluyor ee, işte arabadan anlamayabiliyorsunuz yine buradan e, daha önceden burada yaşa e, tecrübe edilmiş biriyle görüştüğümde şöyle söyledi e, motoru yanmış bir araba satmaya çalışıyorlarmış o arabayı aldıktan sonra bir daha da nasıl e, ne malum seni yakmadın şeklinde hani kanıtlaman çok zor gibi gözüküyor e, bunun yanı sıra yine hırsızlık olayları da olabiliyor şey dikkatimi çekti burada araç kullananlarda e, direksiyonu kilitliyorlar böyle bir aparat gibi şey takıyorlar çalınmasın diye. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.